Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Aralık tarihinde meydana gelecek özel etkileşimlerden bahsedeceğim. Aralık ayı yorumlarında hem de haftalık yorumlarda aslında bahsetmiştim. 22 Aralık günü ve akabinde gelen Oğlak yeni ay ile beraber oldukça hızlı değişimin ve dönüşümün çok yoğun bir şekilde yaşanacağı bir sürece giriş yapıyoruz. Tabii ki bu bahsedeceğim etkileşimlerin en yoğun enerjisi 22 Aralık tarihinde akabinde yeni ay enerjisiyle beraber 23 Aralık tarihini de kapsayacak ama yine de artı eksi 3 gün boyunca o hafta itibariyle o yoğun enerjileri hissedebileceğimizi belirtmek isterim. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar varsa abone olabilirler, videoyu beğenip yorumlarını paylaşabilirler arkadaşlar. Yine aşağıdaki açıklamalar kısmından telegram grubumuza katılabilir, beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz dedikten sonra hemen 22 Aralık günü meydana gelecek etkileşimlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle 22 Aralık tarihinde güneş oğlak burcu geçişine başlıyor arkadaşlar. Bunun öncesinde 20 Aralık tarihinde de Jüpiter'in koç burcu transiti başlamıştım. Bu etkileşimle beraber Güneş'in ve Jüpiter'in burç değiştirmesi aslında bir döngüyü tamamladığımızı ve yeni bir döngüyü başlattığımızı ifade etmekte. Jüpiter'in koç burcu transitine dair zaten detaylı bir video paylaştım. Dileyenler o videoyu dinleyebilirler. Bu uzun bir süreç tabii ki. Burada Güneş'in doğal burcuna geçmesiyle beraber 22 Aralık'ın ilk saatlerinde Henüz koç burcuna geçmiş Jüpiter ve henüz oğlak burcuna geçmiş güneş arasında bir kare görünüm meydana geliyor. Üstelik bu kare görünüm 0 derece oğlak ve 0 derece koç burcunda meydana geliyor arkadaşlar. Oldukça kritik ve önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bilhassa öncü burçların yani koç, terazi, oğlak ve yengeç burçlarının 0 derecesine yakın gezegenleriniz varsa bu etkiyi doğrudan hissedeceksiniz. Tabi burada özellikle sıfır dereceden bahsettiğimiz için bir önceki burcun da son dereceleri bu kapsamda nitelendirilebilir. Dolayısıyla burada doğum haritanıza hakim olmanız önemli. E, aksi halde çok tutarlı olmayacaktır. E, özellikle başlangıçtaki dereceler ve sondaki derecelerde burçlarda harita bazında bir takım değişimler yaşanabiliyor. Peki e, burçları bir kenara bırakacak olursak bu etki genel hatlarıyla bize ne getirecek? Hangi farkındalıkları sağlayacak? Öncelikle burada derecelerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, özellikle astrolojide baş dereceler, orta dereceler ve son dereceler ekstra e, önem e, arz etmektedir. Burada e, sıfır derecede bu etkileşimin meydana gelmesi henüz aşina olmadığımız, yeniden başlayacağımız, yeni başlayacağımız daha doğrusu bir konuyu ifade etmekte. E, 29 derecede meydana gelen görünümler nasıl bir durumun kapanışı ve tamamlanışı ise, sıfır derece ise e, sıfırdan başladığımız, Yeni başladığımız, çok hesapta olmayan, çok daha aşina olmadığımız, ne yaşayacağımızı tam kestiremediğimiz, o konunun acemisi olduğumuz, hususları ifade etmekte. Dolayısıyla burada aslında gerçekten yeni bir başlangıç enerjisi de Oğlak yeni ile beraber de biliyorsunuz Oğlak yeni ayı da bir derecede meydana geliyor ve e, oldukça önemli kavuşumları var. Oğlak yeni ayı videosunu dinlemediyseniz mutlaka dinleyin arkadaşlar. Yani bunlar aslında bir bütün şekilde değerlendirilmesi gereken hususlar. Önemli tarihler, e, yoğun enerjiler. Hal böyleyken Tabii ki e, hepsini bir bütün olarak değerlendirmek daha önemli oluyor. Şimdi e, burada sıfır derecede meydana gelmesi bu görünümün ekstra önemli olduğunu, yeni bir oluşumun içerisinde olacağımızı e, bu konunun da çok fazla e, açıkçası e, tecrübeli bir şekilde içine girilmeyeceğini bu konunun acemisi olduğumuzu gösteriyor. Şimdi burada Güneş ve Jüpiter gibi iki parlak gezegenin kare görünüm yapması aslında bizim kimliğimizle alakalı bazı testlerden geçeceğimizi ifade ediyor. Yani şöyle bir konuyu aslında burada izah edebilirim. Ben kimim sorusu burada çok fazla sorulacaktır. Bireysel anlamda kimliğini ortaya koyabilmek veya kendinin bir takım yönlerini keşfedebilmek adına aslında bir fırsat sunar. Ama aynı zamanda konfor alanından da çıkmaya zorlar. Yani karşınıza çıkan bu fırsat, bu şans her neyse kendinizle alakalı bazı yüzleşmeler yaşamanıza da sebebiyet verir. Burada tabii ki şöhretle, şanla, popülariteyle alakalı güzel etkileşimler olacaktır ama aynı zamanda aşırı derecede kendine güvenmek, ego tuzağına düşmek e, veyahut e... Biraz popülerite için büyük riskler almak, kendini ateşe atmak gibi temaları da ön plana çıkarıyor. Burada inançlarla alakalı, ahlaki değer yargılarıyla alakalı da aslında ufak bir krizin yaşanma ihtimali olduğunu gösteriyor. Burada aşırılıklar ön plana çıkacaktır arkadaşlar. Jüpiter buradayken o yeni girmiş olduğumuz alanda karşımıza çıkan fırsat her neyse aşırı, bir takım reaksiyonlar gösterme eğiliminde olabiliriz. Yani o şansın peşinden koşmak veya koşmamakla alakalı tepkilerimizin büyüklüğü noktasında aslında bir krizin yaşanacağını söyleyebiliriz. Burada ego... Testten geçecektir arkadaşlar yani bir takım e, durumlar ve şansları yakalamak için e, bu şansların peşinden koşabilmek için aslında egondan ne kadar taviz verebiliyorsun. E, kendini ne kadar geriye çekebiliyorsun ve ya da ben ve benim e, duygusuyla ne kadar hareket ediyorsun ve e, ego ile hareket ettiğin zaman hangi şansları ve fırsatları kaçırıyorsun gibi temaların vurgulanacağını söylemek mümkün. Burada aslında evet güzel bir etkileşim var. Kara görünümler zordur ancak e, gelişimi de destekler, değişimde de destekler. Hal böyleyken e, evet burada bir kriz yaşanacağı aşikar ancak e, bu yaşanan krizde kendimizle yüzleşmemizde e, söz konusu olacaktır. Yani bir nevi ayna vazifesi görecek bir krizden bahsedebiliriz. Burada e, özellikle yapamayacağımız şeylerin çok fazla altına girmememiz gerekiyor arkadaşlar. Veremeyeceğimiz, pardon tutamayacağımız sözler vermememiz gerekiyor. E, odaklanmakta sorun yaşayabiliriz. Aynı anda birden fazla konuya e, yönelim sağlayabiliriz. Kendimizi aşırı yükleme yapabiliriz. Aşırı güvenebiliriz. E, özgüvenle alakalı bir takım aşırılıklar içerisinde olabiliriz. Kendimizi yorup zorlayabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ölçülü olmamız, e, peyderpey ilerlemeyi Sürdürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarz bir takım sınavlardan geçeceğimizi söyleyebiliriz. Burada biraz daha açık gönüllü olmak, biraz daha cömert olmak, biraz daha şansa, talihe kendini açmak durumları ortaya çıkacaktır. Ama iki tane tuzak var ya aşırı derecede kendine güvenmek ya da kendine hiç güvenmemek gibi yani ego ve benlik duygusuyla alakalı bir takım aşırılıklar var. Hoş zamanlar geçirmek için eğlenceli vakitler geçirmek için fırsatlar olacaktır. Bu yeni başlayan konu her neyse bize çok cazibeli gelebilir. Bizi çok mutlu edebilir. Ve hayata daha pozitif yönden bakmamızı sağlayabilir ama günlük hayatın akışından da kopmamakta fayda olacaktır. Bu süreçle beraber. Şimdi bir taraftan da bugün venüs uranüs üçgeni kesinleşiyor. Burada da Orta dereceler etki alıyor arkadaşlar. Venüs 15 derece oğlak burcunda. Uranüs 15 derece boğa burcunda. Özellikle Venüs oğlak burcundayken ilişkilerde biraz daha ciddiyet, güven, Sadakat temalarının ön plana çıktığı ve bir ilişkideki geleceğin e, ne şekilde sağlanıp sağlanmayacağı gibi vurgular ön plana çıkar. Burada toprak grupları arasında meydana gelen bu etkileşimle beraber ilişkilerde bir taraftan heyecan verici gelişmeler yaşanırken bir taraftan da sağlamlık testinden geçen süreçler olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi venüs ve uranüs arasındaki üçgen açı neyi sembolize eder? Biliyorsunuz venüs e, güzellikler, aşk, e, estetik ilişkiler para parasal konuları sembolize eden bir gezegen Uranüs ise biraz daha toplumsal olayları veya ani gelişen durumları devrim niteliğindeki etkileşimleri marjinal ve orijinal fikirleri ve konuları sembolize ediyor şimdi bu ikisi arasındaki bu güzel konğa baktığımız zaman özellikle çok güzel arkadaşlıklar ve dostlukların gelişebileceğini söyleyebiliriz yani ikinci ev 7 ev ve 11 ev temalı çok güzel yoldaşlıklar arkadaşlıklar Özellikle birbirini özgürleştiren, geliştiren nitelikteki bağlantıların kurulabilmesi... Söz konusu olabilir. Bununla beraber sevgi anlayışımız değişecektir. Sevgi anlayışımız güncellenecektir. Yani sevgiye daha özgür bir açıdan bakabilmek, yani daha sahiplenici bir tutumdan daha özgür bir versiyonuna geçebilmek söz konusu olacaktır. Yine parasal konularla ilgili ani gelişmeler, sürpriz ve güzel durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle toprak gruplarında kendimizi güvende ve emniyette hissedeceğimiz bir takım mali imkanlarda. Bizlere sunulabilir tabii ki haritalarınızda yine özellikle su ve toprak gruplarının 15 derecesi civarında gezegenleriniz varsa bu etkiden daha çok nesiplenecek olanlardansınız. Şimdi burada bu geçişle beraber e, özellikle yeni bir şey denemek yeni ve farklı bir şey deneyimlemek ihtiyacı haslı olacak arkadaşlar. Çünkü Uranüs biraz daha orijinal bir alanı sembolize etmekte. Yani yeni bir ilişkiye başlamak, belki bugüne kadar yaşamış olduğun ilişkilerden farklı bir ilişki, yeni bir para kazanma yöntemi belirlemek, belki bugüne kadarki kazanç anlayışını değiştirecek bir girişim. Bununla beraber evliliğe, ilişkiye, ortaklığa yeni bir yön kazandırmak veya yeni bir ilişki, evlilik, ortaklık kuruluyorsa, Farklı ve marjinal birini bu bağlantıya dahil etmek gibi temalar, belki de kurulacak yeni dostluklar ve arkadaşlıklar oldukça geliştirici ve dönüştürücü olabilir gibi gözüküyor. Burada tabii ki bir rutine girmek veya işte rutini devam ettirmeye çalışmak, bu heyecan verici durum veya bu istek varken... Biraz zor olacak gibi. Yani belli bir rutini sürdürmek bugünlerde biraz zor olacak gibi arkadaşlar. O yüzden hayat akışında mümkünse ajandanızda bugünlerde biraz es verebilirsiniz. Çünkü bir şekilde o yeni şeyi deneyimlemek için duyacağınız, heyecan, istek ve bir taraftan biliyorsunuz gelen yeni ay ve güneş, Jüpiter karesi bir takım. Farklı gündemlerin içine çekmeye çalışacağı için sizi mevcuttaki rutinde bir takım aksaklıklarda yaşanabilir. Burada mevcut ilişkilerin daha orijinal bir e, deneyim alanına açılacağı ve e, yeni ilişkiler başlıyorsa çok farklı ve sıra dışı ilişkilerin başlayacağı bir süreçten bahsediyorum. Özellikle tabii ki yeni ve farklı yani bugüne kadarki anlayışından farklı alanlara daha çok sempati duymaya başlayacağım bir süreç etkin olacaktır. Aynı zamanda farklı kültürden, farklı yaşam ve bilinç durumlarından insanlarla kurulacak bağlantılarda bu süreçte daha da artacaktır. Geçtiğimiz hafta Merkür-Uranüs üçgeni vardı. Belki bu dönemde tanışılan kişilerle Venüs-Uranüs üçgeni ile beraber... Daha yakın ve daha samimi bir bağlantıda kurulabilir. Veya Merkür-Uranüs üçgeni ile beraber aklınıza gelen fikir, Venüs-Uranüs üçgeni ile beraber eylemsel bir noktada geliştirilebilir. Yani bir kazanç noktasına dönüştürülebilir. Bunun gibi yorumlamak da mümkün. Çünkü aynı derecelerden aynı açıların alındığını söyleyebiliriz. Şimdi sosyalleşmek için, farklı arkadaşlıklar kurmak için de güzel bir zaman dilimi dedik burada özellikle arkadaşlarla toplantı yapmak, kutlama yapmak, böyle aniden bir seyahate çıkmak, aniden işte bir etkinlik planlamak, hani çok spontan hareket etmek aslında ön planda rutini biraz daha bozarak hani hayatın akışında biraz daha sürprizlerin olabileceği hissinin vermiş olduğu mutlulukla ilerlemeye çalışmak da yine ön planda olacaktır. Yine bu noktada özellikle bir miktar para geçerse veya geçmese dahi Kendiniz için, güzelliğiniz için alışveriş yapabilirsiniz, işte kıyafet alışverişi yapabilirsiniz, estetik operasyonlar geçirmek isteyebilirsiniz. Hani bunlara çok aniden karar verebilirsiniz. Size kendinizi iyi hissettirecek şeyler yapma noktasında her zamankinden daha çılgın olabilirsiniz kısacası. Ee, burada özellikle farklı, eşsiz ve marjinal ne varsa sizin daha çok dikkatinizi çekecek ve daha çok sempati besleyeceksiniz. Bunlar tabii ki haritanızın almış olduğu açılara göre farklı farklı alanlarda tezahür edecektir arkadaşlar. Burada özellikle beklenmeyen bir kazanç, beklenmeyen bir para girişi veya beklenmeyen bir para çıkışı veya bir borcun kapanması gibi temalarda bu süreçte oldukça etkin. Hatta risk almak, işte milli piyango almak falan gibi artık bilemiyorum bu konuda risklerin ne boyutta olduğunu çok fazla hakim olmadığım için ama bu tarz konularda da bir ilimsellik söz konusu. Evet 22 Aralık tarihinde yaşanacak etkileşimler bu şekilde tabii ki bir taraftan oğlak yayınında enerjilerine girmiş bulunuyoruz arkadaşlar 20 Aralık itibariyle. O yüzden bu videodan sonra mutlaka Oğlak Yayın Ayı videosunda dinlemenizi tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip, paylaşmayı unutmayın. Lütfen danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus adresinden veya opikusalsöylece.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.